Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Jüpiter transitinden bahsedeceğim. 16 Mayıs 2023 tarihinde Jüpiter Koç burcundaki transitini tamamlayıp Boğa burcuna geçecek ve önümüzdeki bir yıl boyunca Jüpiter'in Boğa burcu transitini deneyimleyecek. Haritalarımızdaki belli evlere tetikleyecek oldukça önemli yerleşimleri var, önemli açıları var. Bunlardan detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Akabinde yükselen burçlara göre Jüpiter'in bu transiti Nasıl tezahür edebilir, nasıl etkilenebiliriz bunlardan e, aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. E, uzun bir video olabilir. E, şimdiden bence kalemin kağıdı elinize alın ve e, not alarak ilerleyin. Çünkü e, Jüpiter'in bu yılki transiti diğer yıllardan biraz farklı olacak. Biliyorsunuz Mart ayında... Satürn balık burcuna geçti. Akabinde Plüton kova burcuna geçti. Her ne kadar Mayıs başlangıcında Plüton retro hareketine başlamış olsa da birçok gezegenin burç değiştirmesiyle beraber Jüpiter'in boğa burcu geçişi esnasında bu gezegenlerle önemli etkileşimleri olacak. Dolayısıyla bu yıl Jüpiter'in etkilerini daha yoğun bir şekilde bireysel yaşantılarımızda hissedebiliyor olacağız. E, bu nedenle daha önemli olduğunu düşünüyorum. Jüpiter koç enerjisi e, bir takım konuları hızlandırdı hayatımızda, fark etsek de fark etmesek de. Özellikle hangi konularda cesaret göstermemiz gerekiyor, hangi konularda adım atmamız gerekiyor, hakkımızı aramamız veya savunmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili bir takım mesajlar ve sinyaller verdi bizlere. Şimdi ise, Jüpiter'in boğa burcu transiti bu farkındalığı icrata koyma zamanını işaret ediyor yani koç burcuyla başlayan süreç ki biliyorsunuz zaten zodduyak koç burcuyla başlar ee, ve e, bu başlangıç enerjisinin bir adıma dönüşmesi boğa burcu ile beraber gerçekleşir Dolayısıyla ee, bir konunun cisimleşmesi somut hale gelmesi Aslında tam anlamıyla Boğa burcu ile ilişkilidir. E, bu nedenle 2023 senesi ve 2022 senesinde kafamızı kurcalayan, bizi e, bunaltan, yoran veya e, bir şekilde artık bir şeylerin değişmesinin mecburi olduğunu hissettiren süreçler Jüpiter boğa transit ile beraber somutlaşmaya başlayacaktır. Yani gözde görülür hale gelmeye başlayacaktır. Bir inşa sürecinden bahsediyoruz. Bir yapılanma sürecinden Bahsediyoruz arkadaşlar önümüzdeki bir yıl boyunca 16 Mayıs 2023'ten Mayıs 2024'e kadar hatta Nisan 2024'e kadar devam edecek olan bir döngüden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz, abone olursanız, yorumlarınızı paylaşırsanız şimdiden videoyu beğene tıklarsanız mutlu olurum. Kanala ayrıca e, destekte bulunmak isteyenler katıl veya teşekkür butonunu kullanabilirler. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi jüpiter'in e, boğa burcu transitinden bahsetmeden önce biraz dönemlerden bahsedelim. Jüpiter hangi dönemlerde boğa burcundaydı retro hareketiyle veya düz zehirliyle beraber bunlardan bahsedeceğim. E, bu dönemlerde doğduysanız veya bu dönemlerde doğan tanıdıklarınız varsa onların gerçekten hayatlarında 12 yılda bir gelen bir şansın aktif olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunun için aynı zamanda 12 sene öncesine de dönüş yapabiliriz. Yani 2011 senesine de dönüş yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi yıllardan bahsedecek olursak öncelikle. 28 Nisan 1952'de Jüpiter Boğa burcuna geçmiş. 9 Mayıs 1953'e kadar Jüpiter Boğa burcunda bulunmuş arkadaşlar. Devam ettiğimizde 12 Nisan 1964'te Jüpiter Boğa burcuna geçmiş. 22 Nisan 1965'e kadar Boğa burcunda bulunmuş. Evet, devam edelim. 26 Mart 1976'da Jüpiter Boğa burcuna geçmiş ve 23 Ağustos 1976'ya kadar Jüpiter Boğa burcunda kalmış arkadaşlar. Akabinde 16 Ekim 1976'da retro Jüpiter Boğa burcuna geçmiş ve 3 Nisan'a kadar da Boğa burcunda kalmış. 8 Mart 1988'den 21 Temmuz 1988'e kadarki dönemde Jüpiter boğa burcundaymış akabinde tekrar yine boğa burcuna geçmiş arkadaşlar retro hareketini tamamladıktan sonra Jüpiter bununla beraber 28 Haziran 1999 Jüpiter'in boğa burcu geçişinin aktif olduğu yıllar yine 2000 yılına kadar Jüpiter boğa burcunda bulunmuş burada ee, Jüpiter'in geçişi bu şekilde aktif olmuş. Sonrasında ise 2000 e, tekrar 14 Şubat 2000 tarihinde Jüpiter boğa burcuna geçmiş. Yani özetle söyleyecek olabil, olursak özellikle e, 1976 doğumlular e, bununla beraber 1988 e, 1989 1999 2000 doğumlular yine e, baktığımızda 1964-1965 doğumlular tabii ki ay bazında farklılıklar olabilir ama genel olarak etki alacak yıllar bu yıllar gibi gözüküyor arkadaşlar e, bununla beraber baktığımız zaman e, hangi tarihlerde Yine Jüpiter boğa burcundaymış özellikle e, Haziran 2011'de Jüpiter boğa burcuna geçmiş ve Haziran 2012'de Jüpiter boğa burcundan çıkmış arkadaşlar. Yani bu tarihlere geri dönüp bakarsanız Haziran 2011'den Haziran 2012'ye kadarki süreçlerde ne gibi değişimler yaşamıştınız veya bu tarihte doğanlar varsa yine e, 12 yıllık döngü tamamlıyor olacaklar. Ve e, bu şekliyle. Jüpiter'in geçişleri 16 Mayıs 2023'te tekrarlayacak ta ki e, yine Mayıs 2024'de kadarki döngüyü e, tamamlamak üzere bu süreçte Tabii ki bu saymış olduğum e, dönemler Jüpiter'in boğa burcu transitlerini kapsıyor ama haritalarınızda Jüpiter'iniz Satürn'ünüz e, bununla beraber Plüton ee, yine diğer jenerasyon gezegenleri özellikle toprak ve su gruplarında bulunuyorsa yani e, balık, yengeç, akrep, başak, oğlak, boğa burçlarında bulunuyorsa e, Jüpiter'in bu geçişi de e, oldukça şanslı olacaktır. Özellikle mali konularla ilintili olarak ki e, bu evlerde tetikleniyorsa çok ciddi şanslar elde edebilecek kişiler olacağını düşünüyorum. Jüpiter'in bu transitiyle beraber gerçekten birçok insan mali anlamda büyük krizler yaşarken birçok insan da daha çok zenginleşecek. Yani zengin daha zengin hale gelecek, fakir daha fakir aile gelecek. Burada özellikle böyle bir uçurum gözlemleyebileceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla Jüpiter'in boğa burcu enerjisi biraz refah, ferah, müreffeh olmakla ilintili olduğu için Keyfimizde çok fazla kıymetli olacak biraz böyle keyfimizin kahyası modunda ilerleyeceğiz o Jüpiter'in balık halindeki depresif modumuz Jüpiter'in koç halindeki o yırtıcı tarafımızı bırakıp biraz ehli keyif hallere de yönelmek isteyeceğiz artık ne olacaksa olsun moduna gireceğiz arkadaşlar yani bu kadar yaşanan sıkıntıdan sonra bir rahatlık hali hasıl olabilir hepimizde haritalarımızda. Tabii ki açılar e, önem arz ediyor ama dediğim gibi Jüpiter boğada biraz ehli keyiftir, biraz rahatlığına düşkündür. Zaten Jüpiter şans, bolluk, bereket, fırsatlar, genişleme, zenginleşme, ilmen veya madden zenginleşmedir. Burada özellikle bugüne kadar Jüpiter balık transitinden hatta Jüpiter kova transitinden bu tarafa yaşamış olduklarımız, edindiğimiz bilgiler, tecrübeler, deneyimler... Yani bize bir şekilde geri dönüş sağlayacak. Madden geri dönüşler olabilir. Yani son 3 yılı gözden geçirin bakalım. Neler yaşadınız, neler deneyimlediniz, hangi konularda bocaladınız. Ee, bu alanda artık yani benim bu tecrübelerim, benim bu edinmiş olduğum bilgiler, yaşamış olduğum sıkıntılar bana geri dönsün biraz böyle pragmatik enerjinin de hakim olacağını söyleyebilirim. Yani e, bugüne kadar yaşamış olduğum sıkıntıları tekrar yaşamak istemiyorum. Bu konuda artık belli bir deneyime ve olgunluğa sahibim. Kendi değerimi, kendi yerimi korumaya ve muhafaza etmeye çalışacağım da bir e, tecrübedir. Bununla beraber bugüne kadar aldığım eğitimler yaşamış olduğum deneyimleri ben e, nakde çevirmek istiyorum. Bunlardan para kazanmak istiyorum. Eğitimler aldığım, deneyimler e, yaşadım, insanlara yardımcı oldum, çok fazla savaş verdim. Bununla alakalı e, kazanç elde etmek istiyorum da olabilir. Özellikle Jüpiter burcundayken 9. ev konularıyla ilgili kazanç kapılarında ciddi bir artış olacaktır. uluslararası e, meseleler, ticaret, yabancı dil, e, turizm alanında yine e, hızlanmalar söz konusu olabilir. E, bununla beraber dini konular yine önemli, hukukla alakalı meseleler. E, bu süreçte Jüpiter'in Burcu geçişinde bunları çokça konuşacağız. E, bu meslek gruplarını da çokça konuşacağız. Yine e, aynı zamanda e, biraz daha siyasetle alakalı konular, siyasiler. Siyasilerde daha çok güven temasının aslında ön planda tutulacağı, e, siyasette maddi anlamda bir takım vaatlerde bulunanların yani elimizdekileri muhafaza edebileceğimiz bizim güvenli alanımızda kalmamızı sağlayacak e, vaatlerde bulunanların daha çok destekleneceği e, süreçler bu etik ahlaki kavramlar daha çok ön plana alınacak ama biraz da hani e, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın e, durumu da vardır. Jüpiter Boğa transitinde e, bu etkiler bu şekilde çalışacaktır. şimdi. Jüpiter hangi burca geçerse o burcun etkilerini büyütür arkadaşlar. Dolayısıyla Jüpiter boğa burcundayken ekonomi bizim gündem maddemiz olacak. Ee, Jüpiter'in ters, e, ters ve sert transitlerinde özellikle e, ciddi mali krizler yaşanabilir. Açık konuşmak gerekirse. Ekonomik anlamda e, işler raydan çıkabilir, kontrolden çıkabilir. Dediğim gibi bu çember içerisindeyken biz... Çok daha zenginleşecek e, gruplar da olacak arkadaşlar. Özellikle saymış olduğum yıllarda doğduysanız mutlaka karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin derim. E, bununla beraber e, dediğim gibi... E, sahip olmakla alakalı, benlikle alakalı, özgüven, değerle alakalı da ciddi sorgulamalar yaşanacaktır. Yani ben kimim, ben ne istiyorum, ben neye sahibim, vücut bütünlüğümü korumak, e, malımı mülkümü korumak, bankadaki paramı korumak, evimi barkımı korumak bunlar önemli olacak arkadaşlar. Yani sahip olduklarımıza bakacağız ve gerçekten neye sahibiz bunları da sorgulayacağız. Dediğim gibi bugüne kadar edinmiş olduğumuz tecrübelerin artık yaşantımızda bir aksi olsun istiyoruz yani. Görelim istiyoruz yani bu kadar şey boşuna yaşamış olamam. Bunun da karşılığı olsun gibi bir durumda var açıkçası. Şimdi özellikle biraz önce saydığım gibi Haziran 2011 ve Haziran 2012 yıllarında Jüpiter yine boğa burcundaydı. Bu dönemlerde hayatınızda hangi gündem maddeleri ön plandaydı? Hangi konularda şanslar yakaladınız? Hangi konularda krizler daha büyük bir noktaya geldi? Bunları da mutlaka kontrol edin diye tavsiye ediyorum açıkçası. Şimdi Jüpiter koç burcundayken dediğim gibi biraz daha cesur, biraz daha risk almaya eğilimli bir haldeydik. Şimdi ise Jüpiter burcundayken bu risk aldığımız konular veya cesaret ettiğimiz konularla ilgili planlarımızı, projelerimizi, hayallerimizi, hedeflerimizi, girişimlerimizi e, gerçekleştireceğiz. Aslında tam bir inşaat sürecinden bahsediyoruz. Bir inşaat sürecinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bir yapılanma süreci tabi e, özellikle... Ülkemizde veya dünyada da e, Jüpiter Koç transite esnasında tahrip olan yerlerin Jüpiter Boğa transite esnasında yeniden yapılanacağını da söyleyebilmek mümkün. Yani ciddi bir yapılanma ve inşaat sürecinden de bahsediyoruz e, bu etkiyle beraber. Şimdi biliyorsunuz ki Boğa burcu, e, Venüs yönetiminde bir burç. Terazi burcu ile beraber ve sabit nitelikte bir burç. Dolayısıyla Jüpiter koçtaki o öncü ve liderlik özelliğinin Jüpiter bu ile beraber biraz daha inat enerjisini, biraz daha stabil kalma enerjisine dönüşebildiğini söyleyebilirim. Özellikle maddi manevi anlamda belli bir konforu elde etmek adına, belli bir standardı yakalayabilmek adına çok fazla çalışmak, çok fazla sabretmek önemli. Yani ben şu standartlarda şu kalitede bir hayat yaşamak istiyorum. Bunun için şu kadar çalışmalıyım, bu kadar mücadele etmeliyim vs. Tavretmeliyim gibi bir enerjide Jüpiter boğada e, ön plana çıkacaktır açıkçası. Çok fazla e, karışıklık istemeyebiliriz hayatımızda. Çok fazla e, risk alma eğiliminde olmayabiliriz. Zaten Jüpiter koştu almış olduğumuz riskleri artık hayata geçirmeye başlayacağımız bir süreçten bahsediyoruz. Bununla beraber tabii ki boğa burcu, toprak burcu olduğu için özellikle toprağın kıymetinin daha çok anlaşılacağı bir süreçten de bahsedebiliriz. Doğada daha fazla zaman geçirmek, bitkiler yetiştirmek, toprakla uğraşmak çok daha verimli olacaktır Jüpiter'in boğa burcu ile beraber. Bu arada toprak yani arsa ve arazilerin fiyatları da çok ciddi biçimde artış e, gösterebilir arkadaşlar Jüpiter'in e, Boğa Burcu geçişiyle beraber. Boğa Burcu aynı zamanda beş duyuyla da ilgilidir arkadaşlar. Dolayısıyla e, Jüpiter'in Boğa Burcu geçişi esnasında bize kendimizi iyi hissettiren beş duyumuza hitap eden konulara e, meyliniz de artacaktır. Yani güzel bir yemek, güzel bir ses, güzel bir müzik, e, e, sarılmak sevdiklerimizle geçirdiğimiz vakitler dokunmak çok daha kıymetli olacaktır bu süreç itibariyle. Özellikle dediğim gibi yatırımlar, mali konularla ilgili, güzellik, estetikle ilgili önemli gelişmeler yine Jüpiter geçişiyle beraber aktif olacaktır. Bununla beraber tabii sert açılarda Boğaz bölgesi, veya aşırı iştah gibi etkileşimlerde olabilir yani obezitenin arttığı bir süreçten bahsedebiliriz boğaz boğaz enfeksiyonlarıyla alakalı da sıkıntılar yaşanabilir bunlara da dikkat etmek gerekecek bu süreçte açıkçası şimdi mali konularda herkesin kısa yoldan büyük paralar kazanmaya çalışması aşırı faydacı yaklaşım hani paraya giden yolda her yol mübahtır gibi bir durumunda belli Kesinlerce artış olacaktır. Zaten bu süreci deneyimliyoruz arkadaşlar. Ee, çok da uzak değil açıkçası baktığımız zaman. Ama e, paraya ulaşmakla alakalı daha hırslı ve daha inatçı ve daha e, vurdum duymaz bir tavır da aslında gösterilebilir. Jüpiter'in burcu geçişiyle beraber. Şimdi burada özellikle bir yaratım, bir tasarım ve inşa süreci olacak demiştik. Yani fiziksel anlamda. Bir tezahürden bahsediyoruz. Dolayısıyla ee, emek vermek de oldukça kıymetli. Bizim için emek verenler, bizim uğruna emek verdiklerimiz bunları sorgulayacağız arkadaşlar. Değerimizi ve emeğimizi sorgulayacağız. Yani emeğimize değen şeyler nelerdir? Değer verdiğimiz şeyler nelerdir? Bize sunulacak olanlar nelerdir? Tam anlamıyla bir alma verme dengesi hesabı içerisinde de olacağız aslında. Biraz daha... Ee, mantık çerçevesinden bakmaya çalışacağımız, biraz da kendi faydamızı, kendi çıkarımızı düşüneceğimiz bir yerleşimden bahsedebiliriz. Ee, dediğim gibi burada özellikle e, Jüpiter'in Boğa Burcu geçişiyle beraber ekonomiyi çok konuşacağız, ee, inşaat sektörünü çok konuşacağız, arsa, arazi fiyatlarını çok konuşacağız. Ee, biraz daha dediğim gibi e, sanatla alakalı meseleler, sanatçılar. Ee, aynı zamanda biraz e, parayla alakalı kurnazlıklar, dolandırıcılıklar bu süreçte e, çok daha net bir şekilde gözlemlenebilir. Ee, yine çok güzel sesler keşfedilebilir, çok güzel müzisyenler keşfedilebilir. Bu süreç itibariyle sanatla alakalı güzel e, zamanlardan bahsedebiliriz, keşif zamanlarından bahsedebiliriz. Ve e, ekonominin toparlanması adına da aslında... Ee, bir takım hamleler yapılacaktır. Ee, güzel hamlelerin yapılacağını, e, siyasetle alakalı özellikle ekonomik vaatlerin çok daha e, belirgin şekilde ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Ee, bununla birlikte nelerden bahsedebiliriz diye baktığımda ee, özellikle Jüpiter -Boğa Burcu transitinden önce ekonomiyle alakalı e, bir takım e, handikaplar yaratan Kişiler, durumlar, kurumlar bu süreçte bunun hesaplaşmasını yaşayabilir. Jüpiter aynı zamanda bir hesaplaşma sürecidir. Bir manevi enerjiyi de sembolize eder. Yani parayla alakalı, çıkarla alakalı kurmuş olduğunuz ilişkilerin hesabının artık bu süreçte kesileceğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani bu döneme kadar çıkar ilişkileri kurulduysa, insanların hakkı yendiyse, yolsuzluklar yapıldıysa, bir takım... Parayla alakalı haksızlıklar yapıldıysa, emek hırsızlığı yapıldıysa, menfaat ilişkileri kurulduysa, Jüpiter boğa transiti ile beraber bu etkiler daha görünür olmaya başlayabilir arkadaşlar. Evet, yani dediğim gibi geçtiğimiz 3 yıl boyunca, özellikle geçtiğimiz 3-4 yıl boyunca e, neler için mücadele ettiysek, hangi savaşları verdiysek artık bunları bitiriyoruz. Tamamlıyoruz ki Jüpiter İkizler Burcu'na geçtikten sonra da bunları yayınlayacağız ve ilan edeceğiz arkadaşlar. Yani Jüpiter Boğa Burcu'nda verdiğimiz emek ve çaba uğruna emek vermeye değer o konu her neyse bunun için mücadele ettikten sonra sabrettikten sonra Jüpiter İkizler Burcu'na geçtikten sonra bunun ilanı yapılacaktır. Bunun gerekli görüşmeleri yapılacaktır. Gerekli imzalar atılacaktır. Ee, ve e, burada artık ortaya bir eserin çıkmış olması gerekecektir. Jüpiter'in İkizler Burcu geçişine kadar ki süreçte. Evet. Burada özellikle kendi mutluluğumuz, kendi konforumuz, biraz da artık hayat benden yana olsun dediğimiz ve bunda artık kendimize hak görmeye başladığımız etkileşimleri deneyimlemeye başlayacağız. Genel itibariyle Jüpiter'in boğa burcu transiti bu şekilde ilerleyecek gibi gözüküyor. Şimdi Jüpiter'in boğa burcu transitinden sonra 2023 yılı içerisinde ne gibi etkileşimler yaşayacağız? Kısaca bunlardan da bahsedelim. Öncelikle Jüpiter boğa burcuna geçer geçmez. Hemen haftasında zaten Mayıs ayı yorumlarında bahsetmiştim. Plütonla bir kare açı oluşturacak arkadaşlar. Jüpiter Plüton karesi bu yıl içerisinde aktif bir şekilde çalışacak. Bunu söyleyebilirim. 29 derecelerde, 0 derecelerde, başlangıç derecelerinde. Özellikle e, bu bahar aylarında Jüpiter Plüton karesini yoğun bir şekilde hissediyor ve deneyimliyor olacağız. Bilhassa sabit burçların ilk derecelerinde hangi ev dizilimleriniz varsa burada artık bitirilmesi gereken, kapatılması gereken, dönüştürülmesi gereken, yıkılması gereken her ne varsa bu enerjinin çok daha büyük bir şekilde karşımıza çıktığını göreceğiz. Yani hani o kadar da önemli değil ya ben bunu bu şekilde sürdürebiliyorum dediğimiz konularla ilgili olarak bunun aslında çok büyük bir konu olduğunu, hatta olması gerektiğinden daha büyük bir konuymuş gibi göreceğimiz, üzerimizde baskının daha aktif olacağı, manipülasyonun daha aktif olacağı bir süreci deneyimleyebiliriz. Jüpiter'in bu transiti ile beraber Mayıs ayı boyunca bu etkiyi yoğun bir şekilde hissedeceğimizi söyleyebilirim. Bununla beraber Jüpiter, Haziran ayının başlangıcında Kuzey Aydüğümü ile kavuşacak arkadaşlar boğa burcunun ilk derecelerinde Jüpiter Kuzey ay düğümü kavuşumu yaşanacak özellikle birçok harita sahibi için büyük şans kadardersel şans ve fırsatlardan bahsediyoruz Jüpiter 12 yılda bir aynı noktaya gelse de Jüpiterli Kuzey ay düğümünün bu noktada kavuşumu Tabii ki Ender rastlanan durumlardan Dolayısıyla bilhassa sabit burçların ilk derecelerinde bu etki sert bir şekilde çalışırken natal haritalarınızda toprak ve su gruplarının İlk 5 derecesinde e, güzel yerleşimleriniz varsa gerçekten kadersel anlamda büyük şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Haziran ayı Mayıs sonu yine bu anlamda oldukça enteresan. Bununla birlikte arkadaşlar Jüpiter ilerlediğinde Satürn'e de Balık Burcu'ndaki Satürn'le de çok güzel bir görünüm yapacak. Jüpiter Satürn arasındaki bu yerleşim bu destekleyici kombinasyon bu inşa süreciyle alakalı sağlamlığı bir kat daha artıracaktır. Yani evet materyal anlamda böyle bir şey inşa ettim ama bunu manevi anlamda da tamamlamak istiyorum. Yani e, ben betonunu aldım, harcını da sen kat gibi bir durum. Yani buradaki tatmini hem maddesel düzeyde hem de manevi anlamda deneyimlemekle ilgili. Yani Jüpiter boğa enerjisi birbirine ne kadar tezat gibi ise Satürn balık enerjisi de birbirine o kadar tezat gibi ama karşılıklı olarak aslında birbirlerini tamamlayan enerjilerden bahsediyoruz. Yani Satürn balık inançlarımız ve maneviyatımızla alakalı gerçekçi olmamız gerektiğini ve gerçekten çabalayabileceğimiz, emek verebileceğimiz şeylerin peşinden koşmamız gerektiğini bizlere gösterirken, ee, Jüpiter boğa da aslında konforun e, maddi konularla e, ilintili olduğu kadar manevi konularla ilintili olduğunu da orada da bir doyumun yaşanmasının kıymetli olduğunu da ifade ediyor. Dolayısıyla Jüpiter e, balık pardon Jüpiter boğa ve satürn balığın karşılıklı e, destekleyici açıları da özellikle 2023 senesinde e, güzel yapılanmalar güzel şanslar bunlar için atılacak imzalar verilecek kararlar gibi temaları da Tetikliyor olacak gibi gözükmekte arkadaşlar. Evet genel hatlarıyla Jüpiter'in boğa burcu geçişi bu şekilde. tabii ki ara ara diğer transitlerden de bahsedeceğiz. Ee, bir yıllık bir döngüden bahsediyoruz. Zira e, şimdi burçlara geçmek istiyorum. Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve özellikle Jüpiter koç, Jüpiter balık transitlerinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum. Ben hemen koç burcuyla başlamak istiyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Jüpiter'in burcunuzdan çıkıp boğa burcuna geçişiyle beraber e, özellikle e, parasal konularla ilgili ciddi şanslar elde edeceksiniz. Jüpiter koç burcundayken biraz daha hayata karşı e, anlam arayışınız arttı. Biraz daha sorgulu, sorgular hale geldiniz yaşantınız. Belki eskiden çok daha... Dörtlerinizle hareket ettiğiniz bir yaşamınız varken artık hayatın anlam arayışını, dostlukları, arkadaşlıkları, yeni fikirleri, yeni bakış açılarını, yeni felsefeleri keşfetmeye başladığınız bir süreç yaşadınız. Şimdi ise artık hayatınızı inşa etme süreci başladı sevgili koçlar sizin için. Özellikle mali anlamda bir takım krizler ve sorunlar yaşadıysanız bunları telafi etmek adına çok güzel Şanslar hatta birden fazla seçenek ile karşı karşıya kalma ihtimaliniz var. Bu süreçte destekleri sürekli başkalarından beklerseniz sürekli birileri sizi görsün, birileri sizin için bir şeyler söylesin ve sizi ilerletsin ihtiyacı içerisinde olursanız bazı fırsatları kaçırabilirsiniz. Bu yüzden karşınıza çıkan fırsatları kendinize güvenerek bugüne kadar kendinize katmış olduklarınıza inanarak değerlendirebilmeniz kıymetli gibi gözüküyor. Bununla beraber kova burcundaki Plüton'la Jüpiter'in sert görünümleri özellikle artık hangi hayalin peşinden gitmek istiyorsanız geçmişte olmayan olmadı olan oldu dostluklar veya arkadaşlıklarla alakalı belki kayıplar yaşandı belki kariyerinizle alakalı geleceğinizle alakalı. Hedeflediğiniz noktaya erişemediniz. Sorun değil. Artık yenisini inşa edebilirsiniz. Yeniden başlayabilirsiniz. Yani geçmişte takılıp kalmak veya hayal kırıklıklarınıza odaklanmak sizi belli bir noktaya taşımayacak. Gerekirse çevrenizi değiştirin. Gerekirse hayallerinizi resetleyin. Bunun için gerçekten yeniden güç elde edebileceğinizi ifade edebilirim. Jüpiter'in ikinci evden geçişi biraz fiziksel anlamda genişlemeyi de getirebilir. E, bu konuda dikkat edilmesi gerekebilir. Çok fazla yeme içme keyif ihtiyacınız artabilir gibi. Gözüküyor açıkçası. Aynı zamanda uluslararası meseleler ve bu alandan para kazanmak, seyahat veya turizm alanlarından para kazanmak, hukukla alakalı mesleklerden para kazanmak adına da ciddi şanslar olabilir. Yani devam eden bir davanız varsa belki buralardan da elinize bir miktar paralar geçebilir sevgili koçlar. Güzel bir transit olsun. Önümüzdeki süreçte özellikle mali anlamda bir takım fırsatlar sizi bekliyor olacak ama Jüpiter Koç transitinde yaşadıklarınızı paylaşırsanız sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Jüpiter'in burcunuza geçmesiyle beraber önümüzdeki bir yıl boyunca biraz daha rahat hissedeceğiniz, biraz daha keyfinize odaklanacağınız mali konularda özellikle daha çok hırsızlı olacağınız bir süreç başlıyor sizin için. Burada özellikle... Uzun zamandır beklediğiniz alacak, verecek tazminat veyahut ben bu ilişki için, bu iş için, bu, bu kariyer için çok fazla emek verdim. Bu insanlar için çok fazla emek verdim ama karşılığını alamadım dediğiniz konularda... Gerçek manada bir e, hak ediş sürecine gireceksiniz. Yani size e, bir takım şeyler gani gani sunulacak. Bugüne kadar e, karşılıksız olarak yaptığınız, iyi niyetle ve samimiyetle yaptığınız her şeyin size geri dönüşüne şahitlik edeceksiniz. Tabii ki Natal haritanızdaki detaylar münferit olmak üzere bunları paylaşıyorum. Burada e, aynı zamanda ortaklı girişimlerden de bir takım menfaatler elde edebileceğinizi görüyoruz. Jüpiter Koç transiti ile beraber biraz daha iç dünyanıza yöneldiniz. Biraz daha içinizdeki öfkeler, kızgınlıklar, kırgınlıklar, varsa gizli düşmanlıklar, dost görünen düşmanlarla yüzleştiniz. Belki de içinizdeki o aslında umut ışığını keşfetmeye yardımcı oldu. Bu izolasyon hali, bu yalnızlık hali büyük bir farkındalık yaratmış olabilir size. Ve e, aslında o kadar zayıf olmadığınızı e, birçok şeyi başarabilecek güçte ve farkındalıkta olduğunuzu da keşfettiniz. Kendinizi yeniden bulmaya başladınız sevgili boğa burçları. Zaten bunu iki yıldır yaşıyorsunuz. Ve artık bunun doyum noktasına ulaştığınız esnada Jüpiter burcunuzda size hayatımın şansı, hayatımın fırsatı diyebileceğiniz bir etkileşim e, getiriyor. Özellikle ilişkilerle alakalı, ortaklıklarla alakalı çok büyük şanslar elde edebilirsiniz. Ama her ne olursa olsun, herhangi bir ilişki içerisinde, herhangi bir ortaklık içerisinde olmuş olsanız dahi, siz kendi e, <gülüyor> kendi ayaklarınızın üstünde duracaksınız. Yani kendinize güvenerek bu yola çıkacaksınız. Birine sırtınızı yaslayarak değil. Ve bu zaten bu ilişkiyi daha kaliteli hale getirecektir sevgili boğalar. Bakalım neler olacak? Yorumlarda özellikle Jüpiter Koç transitinde yaşadıklarınızı paylaşırsanız sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Jüpiter'in boğa burcu transiti ile beraber önümüzdeki bir yıl boyunca İçsel bir aleme e, keşfe çıkıyorsunuz. Özellikle yurt dışı gündemleri olanlar varsa bu süreçte bununla alakalı büyük şans ve menfaatler elde edecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda evlilikle alakalı, ortaklıkla alakalı şüphelendiğiniz, sizden saklanan, sizin sakladığınız veya e, içinizde tuttuğunuz bir takım hususlar varsa ilişkilere dair bunların İçsel Ortaya çıkacağı, kendinizi keşfedeceğiniz, ilişkilerdeki pozisyonunuzu, rolünüzü keşfetmeye başlayacağınız bir süreç olacak. Ve ciddi anlamda evet size düşmanlık enerjisi besleyen insanlar olabilir bu süreçte. Size zarar vermeye çalışanlar da olabilir. En çok güvendiğiniz insanlar... Belki eşiniz belki dostunuz size zarar vermeye çalışabilir ama büyük bir ilahi koruma altında olacağınızı söyleyebilirim. Özellikle niyetleriniz temiz ve hal ise gerçekten belki sizi hiç fark etmeden bu insanların önü bir şekilde kesilecek ve size zarar vermekten. E, geri duracaklar. Hatta pişman olacaklar. Yani burada aslında bir hesaplaşma sürecinden geçiyoruz. İnançlarınızı gözden geçiriyorsunuz. Özellikle kapanıp hazırlamanız gereken bir kitap, bir eser, bir proje, tez e, vesaire gibi etkileşimleriniz varsa bunlarla alakalı da ciddi şanslar elde edebilirsiniz. Sizi destekleyen farklı insanlar da olacak. Umadığınız insanlardan destek görürken um, umduğunuz insanlarla alakalı e, şaşırtıcı gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Ama bunları çok fazla sorun etmeyeceksiniz. Çünkü Çalışma temponuz çok yoğun ve kendinize dönmeye başlıyorsunuz çok fazla dışarıya enerjinizi yansıtmak istemeyeceksiniz ve ilahi korumada olduğunuzu bilerek bundan emin olarak hareket ettiğiniz zaman gerçekten önünüzde büyük bir kapı açılacak gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları bol bol dua edin meditasyon yapın kendi kendinize zaman ayırın kendinize bir bir takım e, esler verin ve bunların aslında o içinizdeki yaratıcılığı nasıl artıracağını keşfedin diyebilirim bu süreç itibariyle. Güzel bir dönem olsun. Özellikle Jüpiter Koç transitinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Jüpiter'in Boğa Burcu transiti haritanızın 11. evinde etkili olacak. Özellikle Jüpiter Koç burcundayken 10. evinizde bu etkiyi deneyimlediniz. Geleceğinizle alakalı, kariyerinizle alakalı bazen ikilemde kaldığınız farklı alternatifler, seçenekler, bazen aslında kariyer fırsatları, bazen de durumun bu kadar büyümesinden duymuş olduğunuz rahatsızlıkla mücadele ettiğiniz bir takım süreçler oldu. Belki yöneticilerinizin veya otorite konumundaki kişilerin de sizi iyilikle manipüle ettiklerine şahitlik etmiş olabilirsiniz bu geçtiğimiz süreçte. Şimdi ise kariyeriniz veya geleceğinizle alakalı bu dönemde atmış olduğunuz adımların mükafatını almaya başlayacağınız bir süreç. Özellikle kariyer gelirlerinizde ciddi artışlar olabilir sevgili yengeç burçları. Hak ettiğiniz konum, itibar, saygınlık, maddi anlamda daha pozitif bir noktaya taşınma süreci Jüpiter boğa ile birlikte kendini gösterebilir gibi gözüküyor açıkçası. 6. evinizin yöneticisi olduğu için aynı zamanda burada kariyeriniz veya geleceğinizle alakalı hayat, rutinlerinizle alakalı büyük değişimler de sizi bekliyor. Çalışma koşullarınız değişebilir. Ekibinize yeni insanlar dahil olabilir. Özellikle size yardımcı olacak insanların hayatınıza dahil söz konusu olabilir. Daha fazla insanla çalışabilir. Daha fazla projeyle iç içe olabilirsiniz önümüzdeki süreçte. Bununla beraber farklı sosyal çevrelere gireceğiniz de görüyorum. Size daha iyi hissettirecek, açık fik açık fikirli, hoşgörülü, sizi daha yukarıya taşıyacak dostluklar, arkadaşlıklar, hayaller, ümitler olacaktır. Yurtdışı ile alakalı farklı yerler, farklı bir hayat, farklı bir planla alakalı içinize umut dolduracak Yeni arzular da doğacak gibi gözüküyor. Bu süreçte sevgili yengeçler Jüpiter boğa size şans getirecek, bolluk, bereket getirecek, yeni ve sağlam hedefler, hayaller ve dostluklar getirecek gibi gözükmekte. Ee, umarım güzellikler sizi bulsun. Jüpiter koşturan sitinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz sevgiler. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Jüpiter boğa burcuna yani 10. evinize geçiyor. Geçtiğimiz süreçte işte Jüpiter koç burcundaydı. Özellikle hayata dair. Anlam arayışınızın yoğun olduğu bir süreçteydiniz, kızgınlıklarınız arttı, kendinizle kavgalarınız arttı, inandığınız değerler ve sizi e, hali hazırda karşılamış olan süreçler arasındaki çelişkiler belki sizi biraz yordu. Bu dönemde size ruhsal anlamda gelebilecek bir takım mentorlar veya kişilerle tanıştınız belki veya uzak mesafe ilişkileri kurdunuz. Burada yaşamış olduğunuz kafa karışıklığı aslında sizde büyük bir ufuk açtı. Şimdi ise bu yaşanan değişimleri e, geleceğinize entegre etme zamanı. Özellikle burada kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı, önünüzdeki yolla alakalı Umutlu bir yol sizi bekliyor sevgili aslan burçları. Bu süreçte birçoğunuz evlenebilir, yeni bir iş kurabilir, ek bir iş elde edebilir. Ee, üstleriyle otorite konumundaki kişilerle daha alımlı ilişkiler kurabilir. Ama çok çalışabilirsiniz, insanların sizden beklentisi çok fazla olabilir. Bu konularda biraz sert etkilerde zaman zaman yorulduğunuz, yıprandığınızı hissedebilirsiniz. Mevcuttaki ilişkilerde bir takım krizler varsa bunların daha çok büyüdüğü ve artık belki de son noktaya geldiği tap noktaya geldiği süreçlerde yaşanabilir gibi gözüküyor sevgili aslan burçları özellikle e, kariyerinizle alakalı geleceğinizle alakalı yani önümdeki süreçten ümidimi kestim artık önüme bakamıyorum artık e, bir şekilde umudumu kaybettim dediğiniz noktalarda o içinizdeki umudu canlandıracak çok güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir ve siz yeniden hayal kurmaya başlayabilirsiniz sevgili aslan burçları güzel bir transit olsun diliyorum Özellikle Jüpiter koş transitinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum sevgiler. Merhaba sevgili başak burçları ve yükselen burcu başak olanlar. Jüpiter'in boğa burcu geçişiyle beraber 9. elinizden size etki edeceğini görüyoruz. Özellikle yükseleninizde çok güzel açılar olacak Jüpiter'in. Yurtdışıyla alakalı girişimleri olanlar, uzaklarla alakalı, bilmedikleri yollarla alakalı hayalleri olanlar için oldukça şanslı ve keyifli etkileşimlerden bahsedebiliriz. Gerçekten kendinizi biraz daha öğrenmeye, geliştirmeye adayacaksınız. Seyahatler size iyi gelecek, eğitimler size iyi gelecek, okumak, araştırmak size her zamankinden çok daha iyi gelecek. Ve bu dönemde aldığınız eğitimler, bu dönemde okuduklarınız daha sonra size maddi anlamda bir takım fırsatlar da getirebilir. Özellikle Jüpiter'in İkizler Burcu geçişiyle beraber. Tabi burada baktığımız zaman özellikle 4. ev yöneticisine de dikkat ettiğimizde birçok Başak Burcu için bu süreçte taşınma gündemi, şehir veya ülke değiştirme gündemi de e, yaşatacak gibi gözüküyor. Özellikle e, belki zaman zaman inzivaya çekildiğiniz, zaman zaman kendinizi e, çekip o bulunduğunuz ortamda çıkarmak isteyeceğiniz, hayatın anlamını, Sorgulayacağınız süreçleriniz var. Belki bu yeni fikir için, bu yeni proje için yer değiştireceksiniz, taşınacaksınız. Veya belki birçok Başak Burcu ikinci evliliğini yapacak. Veya yeni bir ilişki kuracak. Burada artık hayatınızda bir şeyleri değiştirmeye başlıyorsunuz. Güncellemeye başlıyorsunuz. Yani edinmiş olduğunuz bilgileri konfor alanınıza da yerleştirerek hayat rutinlerinizi değiştirmeye başlıyorsunuz. Belki de bu almış olduğunuz eğitimlerle beraber Hayat düzeninizi, aile olan bakış açınızı, geçmişinizi, geçmişinizdeki travmaları, çocukluk travmalarınızı belki temizliğe başlayabilirsiniz. Özellikle bu süreçte işte, e, aile dizilimi gibi uzmanların elinde tabii ki doğru kişilerin elinde bu tarz travmaların temizliği adına da çok e, şanslı ve e, açık enerjiler söz konusu olacaktır. Kendinizi keşfediyorsunuz, yolunuzu keşfediyorsunuz, yeni yollar açılıyor önünüze. Şans sizinle olsun dilerim. Özellikle Jüpiter koç transitinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum sevgiler. Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Jüpiter'in koç burcu geçişiyle beraber ikili ilişkiler alanında tam bir... Kaos yaşamış olabilirsiniz, birden fazla ilişki, birden fazla alternatif, karşınızda güçlü partnerler, ortaklar, belki de size bir taraftan iyi gelen ama sizi zorlayan dinamiklerle mücadele etmiş olabilirsiniz. Zaman zaman çatışmalar da bu bağlamda artmış olabilir. Şimdi ise Jüpiter 8. ayınıza geçiyor. Özellikle burada ortaklıktan gelecek gelirler Eşin maddi durumu Veya birisiyle bu kurmuş olduğunuz bağ, e, Bağlılığı Daha sağlamlaştırmak Daha derinleştirmek adına Fırsatlar yakalayabilirsiniz Özellikle evlilik teklifleri için Ortaklıklar için Taahhüt için, sözleşmeler için oldukça etkili zamanlar olacaktır. Ortaklıktan yana gelen gelirlerin artışa geçeceği bir süreçten bahsedebiliriz. Aynı zamanda borçlarla alakalı gündemleriniz varsa bunları da gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani tam anlamıyla alma verme dengesinin stabil tutulduğu ilişkiler oldukça ön planda olacaktır. Sevgili terazi burçları Bu süreçte özellikle baktığımız zaman size... Ruhsal anlamda daha iyi gelecek kişiler hayatınıza dahil olacaktır. Sizi olgunlaştıracak, sizi bilgeleştirecek, sizi büyütecek, genişletecek insanlar karşınıza çıkacaktır. Bir şekilde sizin onlara adapte olmanız kıymetli olacak gibi gözüküyor. Burada kendi başınalığı tercih etmektense bu tarafa meyletmeniz çok daha keyifli olacaktır. Güzel bir transit olsun dilerim. Özellikle Jüpiter koş transitinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum sevgiler. Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Jüpiter'in boğa burcu geçişiyle beraber evlilik, ortaklık alanlarınız dikkat çekmeye başlıyor. Özellikle burada kurmuş olduğunuz ortaklıklar. Eşinizin maddi durumu, eşinizin hayatında yaşanan büyük gelişmeler, ortağınızla alakalı gelişmeler hayatınızın gündemini oluşturacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda davalar, zaman zaman düşmanlıklar, evlilik, boşanma gibi temalarda ön plana çıkabilir. Şimdi burada baktığımız zaman e, ikinci evinizin yöneticisi yedinci evde olduğu için özellikle ortaklıktan yana gelecek olan gelirlerde bir takım şanslar elde edeceğinizi görüyoruz. Yani Kendinizi daha değerli hissedebileceğiniz e, anlar bir başkasının aynasındaki yansımaınız olacak gibi gözüküyor bu süreç itibariyle. Dolayısıyla sizi yönlendirmeye çalışan, sizi desteklemeye çalışan insanlara fırsat vermeniz oldukça kıymetli olacaktır. Bununla beraber yalnız olan akrep burçları için gerçekten kadersel eş, kadarsel ortak diyebileceğimiz temaları e, içeren e, etkileşimler de mevcut. Yani burada gerçekten e, bir şey direnç gösterebilirsiniz. Ama o şey o kadar güçlü geliyor ki karşınıza siz de çok fazla karşı koyamıyorsunuz gibi bir durumdan da bahsediyoruz sevgili akrep burçları. Evet işbirliğinin size fayda sağlayacağı bir sürece giriyorsunuz. Bırakın insanlar sizi desteklesinler. Onların hayatındaki gelişmelere siz de şahitlik edin ve bundan nasiplenin diyebiliriz. Güzel bir transit olsun. Özellikle Jüpiter Koş transitinde yaşadıklarınız yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum. Sevgiler. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Jüpiter'in boğa burcu transiti ile beraber özellikle hayat akışınızda, hayat temponuzda bir takım hareketlilikler olacağını görüyoruz. Geçtiğimiz süreçte Jüpiter'in koç burcu transiti ile beraber Heyecan verici gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. Risk alma eğiliminde olmuş olabilirsiniz. Bazen para batırmış, bazen güzel paralar kazanmış. Kiminiz çocuk sahibi olmuş, kiminiz aşkı deneyimlemiş olabilirsiniz. Şimdi ise Jüpiter boğa burcunda özellikle çok çalışacağınız, çok aktif olacağınız bir süreci işaret ediyor. Birden fazla iş aynı anda yapabileceğiniz gibi bu işleri yaparken de keyif alabilme ihtimalini söz konusu. Özellikle hobilerinize daha çok zaman ayırmak adına da e, imkan ve fırsatlar yakalayacaksınız. Şimdi e, Jüpiter'e baktığım zaman e, birinci evinizin yöneticisi olduğu için özellikle size iyi gelecek hayat rutinleri, alışkanlıklar, e, bağımlılıklarla alakalı güzel bir süreçte olacaksınız yani beslenme rutinlerinizi gözden geçirebilirsiniz işinizden ve çalışma saatlerinizden memnun değilseniz bununla alakalı iyileşmeler söz konusu olabilir daha farklı bir iş yapmak istiyorum. Kendi potansiyelimi ortaya çıkarmak istiyorum dediğiniz konularla ilgili de etkileşimler olabilir. Özellikle bedensel sağlığınız, görünümünüz ön planda olacak gibi gözüküyor. Ama biraz böyle ehli keyif halleriniz artabilir. E, küle alma eğilimin olabilirsiniz. Bu konuda temkinli olmak yerinde olacaktır. Sevgili yay burçları güzel bir transit olsun dilerim. Jüpiter koç burcundayken neler yaşadıklarınızı e, yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum. Sevgiler. Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Jüpiter'in boğa burcu geçişiyle beraber e, özellikle hayatınızda bir takım heyecanlar, bir takım hareketlilikler aktif oluyor. Burada geçmişte yaptığınız yatırımlarınız varsa bunlarla ilgili büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen oğlak burçları için de bir takım şanslar ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Aşk hayatınız, heyecan duyduğunuz konular, yetenekleriniz, hobileriniz, faaliyetlerinizle alakalı şanslı etkileşimleriniz olacaktır. Gerçekten bu yıl biraz böyle artık hayat bana da gülüyor dediğiniz durumlar ve süreçler yaşayabilirsiniz. Zaten yükselenize de güzel görünümler olacak. Özellikle 12. ev yöneticiniz 5. evde olduğu için içinizde kendini doğurmaya çalışan bir Kişi olabilir. Kendi doğumunuzu gerçekleştireceksiniz. Tabi burada birçok belki oğlak burcu hamilelik süreci yaşıyordur. Bu süreçte doğum da gerçekleştirebilir ama bunu mecazen düşündüğümüz zaman içinizde keşfedilmemiş veya doğmaya hazır bir potansiyelin olduğunu fark ediyorsunuz belki ama ne yapacağınızı nasıl başlayacağınızı bilemiyorsunuz. İşte bununla alakalı. Büyük değişimler yaşanabilir. Aynı zamanda gizli aşklar, heyecan verici faaliyetler, yatırımlar biraz böyle risk alma eğiliminde olacağınız durumlar içerisinde de çekilebilirsiniz. Temkinli olmakta fayda olacaktır. Yine beklenmeyen, istenmeyen gebelikler de bu süreçte ön plana çıkabilir. Sevgili oğlak burçları yatırımlar konusunda da özellikle dikkatli olmanızı isteyeceğim. Yani e, normal sizden farklı olarak biraz daha macera, perest tavırlar takınma ihtimaliniz söz konusu. Güzellikler gelsin diliyorum. Özellikle Jüpiter Koç transitinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum sevgiler. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Jüpiter boğa burcuna geçtikten sonra birçok kova burcu için taşınma, yer değişimi, daha geniş bir alana yerleşme, belki birçoğunuz için ev alma, arsa alma, köy hayatına geçme, biraz daha toprakla zaman geçirme, yatırım yapma, ailevi konuları çözümleme gibi temalar var. Özellikle burada 11. evinizin yöneticisi olduğu için, Elde ettiğiniz elinize geçen büyük bir parayı toprağa yatırmak isteyebilirsiniz. Aile kurmakla alakalı bir planınız olabilir. Veya mevcuttaki ailevi koşullarınızın ilerleyen süreçte sizinle noktaya taşıyacağı veya sürdürülebilir olup olmadığıyla alakalı sorgulamaların da hat çıkacağını söyleyebilirim. Birçok ilişkide krizler varsa bunlar artık hazırlanabilir. E Hasır alt edilemeyecek boyuta gelecektir veya iyileşmeler, şifalanmalar da olacaktır. Tabii ki kişisel yaşantılarınız ve bireysel doğum haritalarınız farklılık arz edecek gibi gözükmekte. Birçok kova burcu için bu yıl taşınma görüyorum. Biraz daha doğal yaşama geçme, biraz daha farklı bir hayat perspektifinden dünyayı değerlendirme gibi yerleşimler var. Yeni bir çevre, yeni bir plan, yeni bir hedefin peşinden de ilerleyebilirsiniz gibi gözüküyor. Aynı zamanda kariyer gelirlerinizle alakalı. Bir takım değişimler olabilir. Kariyerde yön değişikliğine gitmeniz. Bununla alakalı da mekan değiştirmeniz, konum değiştirmeniz de söz konusu olabilir sevgili kova burçlarım. Güzel bir transit olsun. Özellikle Jüpiter koç transitinde yaşadıklarınızı, duyduklarınızı yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum sevgiler. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Jüpiter'in boğa burcu geçişi sizi de pozitif yönde etkileyecek. Özellikle burada gerçekten... Çok güzel haberler alabilirsiniz. Çok güzel tekliflerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Muhteşem insanlarla tanışabilirsiniz sevgili balık burçları. Özellikle iş anlaşmaları, evlilik teklifleri, kariyerle alakalı fırsatlar. Burada kariyer fırsatları yakalamak adına birilerinin gözüne girebilirsiniz. Birilerinin dikkatini çekebilirsiniz. Yani bu balık burcu ne yapıyor? Biz buna destek olalım, biz buna arka çıkalım denilen konular yaşanabilir. Bu süreçte tabii ki yeni insanlarla tanışacağınızı düşünüyorum. Birçok balık burcu araç satın alabilir. Araç alımı satımıyla alakalı gündemler de olabilir. Çevre değişikliği, şehir değişikliği, çok sık şehir değiştirdiğiniz, çok aktif olduğunuz, sürekli iletişimde olduğunuz, sürekli aksiyon halinde olduğunuz bir yıl da olabilir. Burada tabi ki konuşulmak istenilenler, görüşülmek istenilenler de ön planda olacak. Kendinizi eğitmeye adadığınız, eğitime, bilgiye aç olduğunuz, meraklı olduğunuz, merakınızın ve hayalinizin peşinden gittikçe de diğer insanların dikkatini çekeceğiniz, bu yaşam enerjinizden dolayı dikkatini çekeceğiniz, özellikle patronlarınızın, otorite konumundaki kişilerin yüzüne geleceğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz ve mevki olarak da yükselişe geçebilirsiniz. Güzel sözleşmeler, görüşmeler, terfiler, evlilikler, ortaklıklar adına da fırsatlarınız var sevgili balıklar. Var. Güzel bir transit olsun diliyorum özellikle jüpiter koş transitinde mali konularla ilgili yaşadıklarınız yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum sevgiler hoşçakalın Evet arkadaşlar jüpiter boğa transitine dair aktarmak istediklerim bunlar da zaten fırsatı oldukça inşallah e, özel olarak belli transitlerden de sizlere bahsedeceğim e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olmayı yorum bırakmayı beğenmeyi unutmayın lütfen danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji at gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz sevgiler hoşçakalın